2 Ağustos 8 Ağustos. Değerli İkizler Burcu nasılsınız? Nasılsınız takipçilerim? Umarım çok güzel ve keyifli bir hafta olur. Değerli ikizler Burcu altyapınızı yeni anlaşmalar yeni oluşumlar yeni oluşumlar size altyapınızı tekrar hayatınızı yeniden kazandıracak. İşinizle alakalı Çevrenizde e, hak ettiğiniz değil uzmanlaşma, işinizle alakalı daha net konuşmalar, daha e, kendinizi profesyonel ifade edeceğiniz ve kendinizi çok başarılı hissedeceğiniz bir hafta olacak. Aynı şekilde kendinize farklı iş yani burası kalsın farklı işlerle de uğraşmak istiyorum diyen ikizler Burcu için artık gizli ortaklıklar yapacağınız yeni anlaşmalar size çok güzel girişimci ruhunuzla birlikte kazanç ruhunuzda ön plana hem pazarlama hem habercilik hem diyalog size kazançlı bir başlangıç yaratacak. Bence güvenceniz para kazanmak ve para sahibi olmak. Hedefiniz bu noktada ve gelecek kaygınızda çok fazla stresli bir evreye girmiş. Ben hiçbir şey başaramıyorum diyorsunuz. Hayır para kazancınız Ağustos ayı itibariyle yavaş yavaş toparlayın. Çünkü geçmişe ait zorlukları çok iyi bildiğiniz için artık parayı tutmak istiyorsunuz. Evet paranızı yine tutun ama geçmişe ait dönemi geride bırakın. Çünkü para kazançlar kapılarınız gayet hayırlı ve aydınlık. Kendi e, niz bile bu parayla ilgili Korku yaşadınız ya Bu bolduğun bu bereketin bile Nasıl olduğunu şaşıracaksınız Bence paranıza doğru noktalarda da Değerlendireceksin Büyük bir kurumsal firmayla alakalı Eğer anlaşıyorsanız burada bir iş işlerle alakalı size Moving uygulaması ve yöneticileriniz ya da patronunuzla alakalı aradaki gerginlik işi bırakmanıza sebep olabilir. Ve iş e, mümkün olduğu kadar kovulmaya devam edin. Haklarınızı almadan da çıkmayın. Sizi kovsunlar istiyorum. Çünkü siz böyle bir enerji yaratmaya başladınız. Çünkü güzel bir teklif var. Bunu değerlendirmek için böyle bir oluşma yarattınız. Bu da size gerçekten işten kovulmanızı sağlayacak gözüküyor. Aşk hayatınız karışık, çekici. Eee... Ham karışık hem çekicilik ön planda olacak. Yani ilişkimizle ilgili güzel giderken laf sokmalar. Tam iler evlilik teklif edeceksiniz. Ben evliliği düşünmüyorum. Ya da evliyseniz bile ilişkimizle alakalı mutlusunuz ama mutsuzmuş tavırlarını geride bırakırsanız ilişki gerçekten çok keyifli noktaya gelecek. Bu hatta eşi benzeri bulunmayan kahkahalar atacağınız bir ilişki hayatınız olacak. Ama sizde böyle bir kapris, egonuzun tavan yaptığı ama bulunmaz hind kumaşı zaten. Ne deriz ya bazen böyle bir şaşırtıcı hareketler var lütfen bunu çok fazla baktmayın yoksa ilişkiniz sizi bırakacak dikkat diyorum uzun süredir eğer e, ilişkiniz yoksa e, o kadar e, alternatif insanlar ruhunuzu uymadı ki aşk için Doğru insan için biraz daha vakit ver. Arkadaş çevrenizden tanıyacağınız hatta iş ortamından hayatınıza tanıyacağınız bir insan sizin kalıcı evreniz olacak. Ve bu da sizin doğru ilişkiniz ve evlilik yoluna gideceğini söyleyebilirim. Eğer ki de geçmişe ait uzun süredir ilişkisi olup ayrılıktan korkan ve ayrılmak istiyorsunuz ama cesaretiniz yoksa artık bu ayrılık kararını verin. Çünkü huzursuzsunuz. O tarafı da huzursuz ediyorsunuz. Bence bu, bu ilişki bitmeli ve herkes yoluna bakmalı. Tabii ki sizin de düşünceleriniz farklı olabilir. Bence ayrılmanız sizin psikolojinizde düzelteceğini düşünüyorum. Bu ara bazı evli olan ikizler burcunda da şu var. Eşim beni aldatıyor. Telefonu kapalı ya da karınız için bunu düşünüyor olabilirsiniz bu ara eşiniz kafasını dinlemek istiyor ruhunu iyileştirmek istiyor ve çok yorgun bir enerji ve işiyle alakalı yaşadığı gerginlikler olduğu için kafa karışıklığı olabilir ama evliliği ya da ilişkiyle alakalı bir durum yok bence siz abartıyorsunuz hiç abartmayın ilişkiye sahip çıkın istiyorum aileyle alakalı miras konularımız çözülmesi gereken bazı olaylarımız var ama mahkemeyle ilgili ertelenecek olaylar canınızı sıkabilir bazı ikizler burcunda araç değiş Yeni araç alma fikirlerimiz ön planda gözüküyor. Evet bu doğru bir döngü, doğru bir karar alabilirsiniz ama e, geçmişe ait borçlarımız ve vergi ya da bunları bir düzene oturtalım. Ondan sonra bu riske girerseniz daha çok sevineceğimi söyleyebilirim. Değerli İkizler Burcu. Ama şanslı mısınız? Evet Ağustos size en azından şu Ocak, Şubat'tan sonraki en rahat dönemimizi sağlayacak bir evre söz konusu olabilir olacağını gösterir yurt dışında yaşıyorsanız ya da yurt dışı ile ilgili bazı çözülmesini istediğiniz evraklarınız varsa da bununla ilgili çok yakın dönemde evrakla alakalı çözeceğiniz olaylar sizi mutlu edecek Ailenizde de özellikle toprak yatırımı ya da yeni bir ev almak isteyen bazı ikizler burcu için güzel fırsat kapıları hatta bu fırsat kapıları size çok büyük bir aydınlanma yaşayacak. Devlet ihalesi ile ilgili beklediğiniz evraklar eğer bir mimarsanız eğer bir sanatçıysanız da bu dönem para kazancınızın daha fazla hem şahşalı hem gösterişli hem de bu ara çok fazla kazancınız doğrultusunda da ayakkabıya kıyafete çok önem verebilirsiniz. Lütfen yapmayın borçlarınız var onu halledin istiyorum değerli izler Burcu. Ama aşk var. Aşkla birlikte özellikle göz alerjimiz, gözle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Burun tıkanıklıklarımız olabilir. Dikkat diyorum. Çok uzun süredir küs olduğunuz bir dostunuz sizi arayacak. Adım at ve artık onu affet. O da odacı çekiyor. Her iki tarafın dostluğuna el sıkışalım diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın.